Değerli izleyenler, Türkiye'den trafiğsız ana haber bültenine karşınızda... <gülüyor> <gülüyor> ben Deniz Ömer Tarif Yılmazsa tariqhaber.com ana haber bülteni başlıyor yaklaşık 22-12'ye kadar bu ekranlarda Yönü çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim Ama haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak değerli dostlar. Sosyal cep tarik haber, pinterest tarik haber, eylem tarik haber, tiktok tarik haber, facebook tarik haber, linkedin tarik haber, yay tarik haber, thumbt tarik haber, saravet tarik haber, Twitter tarik haber, reddit grant tabi 3.308, youtube tarik haber, tv ekme tarik yılmaz hesaplarında yayındayız değerli dostlar. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak twitch'te yayındayız. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşacak bilirsiniz. Yes. Up canlı yayında yayınızdayız değerli dostlar Up canlı yayın kanalımız Star Kavga bizlere ulaşabilirsiniz. Bir kere yayılayız dostlar like kanalımız sark haber tüyüden bizi takip edebilirsiniz. işte dostlar yayındayız diye nono live'da ister dostlar nono live kararımız tarika berkliyden bizlere ulaşabiliyorsunuz 22.29'a kadar değerli izleyen bu ekranlardayız. Çünkü biraz oyalandık. Ve ilk haberimize geçiyoruz. Rana'dan Kare'den haber geldi. Sesleri duyup başını uzattığı sırada sinir kırıcı geçirdiler. Değerli izleyenmiş. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kare'den bir olay meydana geldi. 39 yaşındaki Gürsel B. Kiracıdan kalan terastaki eski bir çekyatı evden çıkarmak için aşağıya attı. O sırada çekyat Alt kattaki balkondan başını uzatan dört yaşındaki kızı Rana'ya çarptı. Hızı hastaneye götürülen Rana kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi. Olayın ardından emniyeti götüren baba savcılığa sevk edildi. Haber, Haber, Gülcanım. Sesleri büyük başından uzattığın sırada. 4 yaşındaki Rana'dan kahreden haber, aile sivil krizi geçirdi, sesleri büyük başını uzattığı sırada 4 yaşındaki Rana'dan kahreden haber, aile sivil kahreden bir olay meydana geldi, 39 yaşındaki Gülsel ve kiracıdan kalan, terastaki eski bir çekiyatı evden çıkarmak için aşağıya attı, o sırada çekiyat, alt kattaki balkondan başını uzatan 4 yaşındaki kızı Rana'ya çarptı, Hızla hastaneye götürülen Rahan'a kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayın ardından emniyete götürülen baba, savcılığa sevk edildi. Korkunç olay, Bayramık ilçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Üç katlı evin sahibi Baba Gülsel Bey kiracısından kalan eski eşyaları teras katından evin bahçesine attı. Aynı binanın ikinci katında ailesiyle yaşayan Gülsel Bey, Eşyaları aşağıya atarken kızı Rana da sesleri dinlük, evin balkonuna çıktı. Ve düşüren olay ise bu hamlenin ardından gerçekleşti. Terastan atılan çekiyat Ranaya çattı. Rananın balkona çıktığını fark etmeyen Gülsel Bey, Bey'in terastan aşağıya bıraktığı çekiyat, başını uzatan Ranaya çattı. Rananın sesini duyan ve çekiyatın başına isabet ettiğini gören anne Bey, 33, ve 33 yıllık baba Gülsel Bey kızlarını otomobille bayram iç devlet hastanesine götürdü yudahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinir krizi geçirdiler. Ağır yaralı Rana, doktorların tüm yudahalesine rağmen hayatını kaybetti. Rana'nın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde toplandı. Anne Günsel ve yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi. Kiracıdan kalan eski eşyaları bu şekilde temizliyorlardı. Mahallede yaşayanlardan Gülferik Özkan, Olayın nasıl olduğunu görmedim ama kiracı evi boşaltınca ondan kalan eşyaları terastan aşağıdaki bahçelerine atıyordu. Kiracıdan kalan eski eşyaları bu şekilde temizliyorlardı. Sanırım bu sırada bir kaza yaşanmış ifadelerini kullandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerine olay yerindeki incelemenin ardından emniyete götürdüğü baba Gürsel Bey, daha sonra savcılığa sevk edildi. G.H.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O polisi alarma geçirdi. Bu haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22 kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Alkolü araç kullanan kaymakam çocuğun ölümüne neden olmuştu. Kar Kararname ile atandı. İşte yeni görev. Devlete ait resmi aracı alkolü kullanırken 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan Gerçük Kaymakamı Servet Sinanoğlu'nun karnamme ile atanda ortaya çıktı. Sinanoğlu, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazete yayınlanan 2022 yılı mülki idare amirleri atama karnamlesi ile Çorum Vali Hukuk Müşavirliğini atandı. Sinanoğlu'nun yerine ise Ağrı'nın tutak Kaymakamı Eniz Aslan Tatar atandı. işleri tamamlamış. Öder, Öder, Hukuk müşavirliğine atandı. alkollü araç kullanan kaymakam, çocuğun ölümüne neden olmuştu. Hukuk müşavirliğine atandı. Diyarbakır'ın ismi ilçesinde devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan Gerciş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kararname ile atandığı ortaya çıktı. Sinanoğlu Cumhurba Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan 2022 yılı ülkü idare amirleri atama kararnamesiyle Çorum Valiliği Hukuk Müşaviliği'yle atandı. Sinanoğlu'nun yerine ise Arun Ülkütak Kaymakamı İlis Aslan Tatar atandı. İşte detaylar. Vurgul Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan 2022 yılın ülke idare ameleri atama kararnamesinde Bismilde devlete ait resmi aracı alkolü kullanırken 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan ve tutuklu bulunan Gerdüş Kaymakamı Sefer Sinanoğlu, Şor'un valiliği hukukun şavirliğine atandı. Kararname ile Sinanoğlu'nun yerine ise adının tutak Kaymakamı Deniz Aslan Tatar atandı. Kaza. 15 Temmuz günü Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bunları Levis'in Batman Karayolu'nun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında meydana gelmişti. Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun kullandığı resmi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Çelik'e, ardından da başka bir araca çarpmıştı. Yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 0.27 mil alkollü çıkan Kaymakam Sinanoğlu tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde tutuklu devam eden Sinanoğlu'nun kararname ile ortaya çıktı. Bildi ya. Ana sayfaya dönmek için tutarınız. 10 polisi alarma geçirdi. Eğer yakalayabilirsek. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-29'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Çok sayıda mağdur var ilana koydu. hayatının şokunu yaşadı. 50 bin lira kapora gönderen olmuş. İlanı koydu. Bir dolandırıcının içe, ise açık gözün paylaştığı otomobilin fotoğrafını düşük fiyat ile ilana koydu ortaya çıktı. Bazı alıcıların dolandırıcıya kapora gönderdi ve aracın üzerinde yer alan Galeriyi aradığını öğrenir diye dolandırıcıların hedefi olan ve 50 bin lira kapora gönderen olduğunu söyleyen açık göz acil var para ihtiyacım var gibi sözlerle kan Haber haber yaşam. Lüks otomobil ilanı koyan galerici neyi uğradığını şaşırdı. 50 bin lira kapora gönderen olmuş. Lüks otomobil ilanı koyan galerici neyi uğradığını şaşırdı. 50 bin lira kapora gönderen olmuş. Güzcede oto galerici Murat Açıkgöz, edinilen bilgiye göre geçtiğimiz ay online alışveriş sitesine bir otomobil ilanı koydu. Bir dolandırıcının ise açık Açıkgöz'ün paylaştığı otomobilin fotoğrafını düşük fiyatla ilanı koyduğu ortaya çıktı. Bazı alıcıların dolandırıcıya kapora gönderdiği ve aracın üzerinde yer alan galeriyi aradığı öğrenildi. Dolandırıcıların dedikli olan ve 50 bin lira kapora gönderen olduğunu söyleyen Açıkgöz aciliyetim var paraya ihtiyacım var gibi sözlere kanmasınlar dedi. 107 de otobanecim Murat Açık Gözün otomobil ilanı. Dolandırıcıların dediği oldu. Edimilen bilgiye göre, otobanecim Murat Açık Göz geçtiğimiz ay Al online alışveriş sitesine otomobil ilanı koydu. Aynı fotoğrafı sahte hesap üzerinden düşük fiyatla paylaşan dolandırıcı, aracı almak isteyen vatandaşlardan acil satman gerekiyor diyerek kapora istedi. Bu yalana inan bazı alıcıların dolandırıcıya kapora gönderdiği ve aracın üzerinde yer alan galeriyi aradığı öğrenildi. Çok sayıda mağdur var. Dolandırıcının lüks otomobili değerinin çok altında ilanak koyduğunu söyleyen Murat çıkıyor rakam ucuz olunca talep çok fazla oluyor. Arayan çok, kaçırmak istemiyorsanız kapora gönderin diyor. Seçtiği araç lüks, çok temiz ve kıymetli bir araç. O yüzden de müşterisi çok. Araç lüks olunca 500 lira 10 veya 00 lira arasında olduğunu düşünüyorlar ama 50.000 lira gönderen olmuş. Çok sayıda mağdur var. Büktana gelen, telefonla arayan çok oldu. Dolandıran kişiyi aradı. Adam o kadar piştiğindeki, kaldır diye aradığımızda kaldırmadı. Israrlar ilanı tekrar yayına koydu. Böyle bir durumda site, şikayet edilen ilanı yayından kaldırıyor. Ama bu kişi 15.19 üste ilanı yayına koydu sürekli aynı aracı aynı şekilde ilana yüklebilirdi. Bu olaydan sonra hologram koymaya başladık. Bu olaydan sonra paylaştıkları fotoğrafların üzerinde hologram koymaya başladıklarını ifade eden açık göz, biz aracımızı diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden de paylaşıyoruz. Buradan da kolaylıkla bu fotoğraflar alınabiliyor. Bu olay sonrasında fotoğraflarımıza hologram koymaya başladık. Kendi logomuzu koymaya başladık. İnsanlar alıp kopyalamasınlar diye şeklinde konuştu. Gelecek yıl 2'ye katlanacak. Elektrikli otomobilde vergi kararı sonrası merak ediliyordu. 2,000 bine 7,5 milyona da. Tedirgin olsunlar. Araç alacaklara uyarılarda bulunan açık göz, kapalıcıların önüne geçemeyiz. Vatandaşların güvenlikleri tanıdıkları, bildikleri yerlerden alışveriş yapmaları gerekiyor. Herkese kapalı çıkartmasınlar. Aciliyetin var. Paraya ihtiyacım var gibi sözlere kanmasınlar. Ucuz bir arabaya tedirgin olsunlar. Kimse bu konuda saf değil. Araç alacaklara uyarılarda bulunan açık düz kaporacıların önüne geçemeyiz. Vatandaşların güvenlikleri, tanıdıkları, bildikleri yerlerden alışveriş yapmaları gerekiyor. Herkese kapora çıkartmasınlar. Aciliyetim var, paraya ihtiyacım var gibi sözlere kanmasınlar. Bir arabaya tedirgin olsunlar Kimse bu konuda saf değil Bu konulara dikkat ederlerse Kolay kolay dolandırıcıların Tuzağına düşmezler ifadelerini kullandı İndiya Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Direkt burkan görüntü Ana haber bültenimiz devam ediyor Yaklaşık 22 22-29'a kadar Değer dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz eksikler çok. 11'ler açıklandı değerli izleyenler. Korendon Alanya Spor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maç Alanya Oba Stadyumunda oynanacak. Maçı Yasin Kol yönetecek ve maç 14 yani bugün saat 21.45'te başlayacak. Canlı anlatımlarla Twitter adresimizde bulabilirsiniz değerli izleyenler. dolanın fiyat talimatı düzenine harekete geçirmişti indirimden önce flaş açıklama geldi son dakika abone göre tarım kredi kooperatifleri marketlerinde 30'dan fazla üründe yarın yarından itibaren başlayacak indirim hakkında hazine ve maliye bakan üretti nebati dene geldi bakan nebati, bu adamın zincir marketleri tarafından da takip edilmesini beklediklerini dile getirdi Finans, finans ekonomi son dakika tarım kredi marketlerindeki indirimi Erdoğan duyurmuştu Bakan Nebatı'nda flash açıklama son dakika tarım kredi marketlerindeki indirimi Erdoğan duyurmuştu Bakan Nebatilen flash açıklama son dakika haberi tarım kredi kooperatifleri marketlerinde 30'den fazla üründe yarın 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla başlayacak indirim hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mürattin Nebati'den açıklama geldi. Bakan Nebati, bu adımın Zincir Marketler tarafından da takip edilmesini beklediklerini dile getirdi. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için verdiği talimat üzerine atılan adımla Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yarından itibaren 30'den fazla gıda ürününde indirimli satışlar başlıyor. Bakan Nebat'ın söz konusu uygulamaya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım kredi kooperatiflerinin tak amaçlı kurulmadığına dikkat çekerek bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını vermişti. Bunun üzerine 1400 marketteki 30'den fazla tüketim maddesinde fiyatların indirilmesi için harekete geçildi. İndirip uygulanacak ürünler belli oldu. Tarım kredi marketleri indirim gelecek ürünlerin listesini açıkladı indirim uygulanacak ürünlerde bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamının listeye alındığı belirtildi son dakika tarım kredi marketlerinde indirim başlıyor ürünlerin tam listesi belli oldu yeni açıklama geldi nebati zincir marketler tarafından da takip edilmesini bekliyoruz bakan nebati Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı Pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunlar tüm dünyayla birlikte ülkemizde de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep oldu. Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız. Yakın dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması küresel gıgıbat fiyatlarında düşüşe sebep olmuş, petrol fiyatlarında son haftalarda bazı gevşemeler yaşanmıştır. Ayrıca ülkemizde bu yıl tarımsal üretimde önemli artışlar da söz konusudur. Bu da enflasyonuyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir adıma daha imza atıyoruz. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 15 Ağustos Pazartesi, yarın, gününden itibaren 30'den fazla temel tüketim maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir. Olumlu yansıma bekliyoruz. Türkiye'de devletin önayak oldurma uygulamaya benzer çeşitli uygulamaların, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde ferakende zincirlerinin öncülüğünde başlatıldığını vurgulayan nebati açıklamasına şöyle devam etti. Vatandaşımızdan yana attığımız bu önemli adımı, ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizde gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz. Süresel gıda fiyatlarının geçtiğimiz Şubat ayında kırdığı rekorun ardından düşüş trendine bilerek Nisan ayında %0,8, Mayıs ayında 0,6, Haziran ayında 2,3 ve Temmuz ayında ise %8,6 düşüş göstermesi söz konusu olmuştur. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak birlikte bereketi anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız. Ana, ana sayfaya dönmek için tıklayınız tarım kredi marketlerinde vatandaş. ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 22 29'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz araç mesajını böyle verdiği paylaştığı fotoğraf karesi dikkatçı 21. Kuruluş Yıl Dönümü için yayınladığı mesajdaki fotoğraf karesi dikkat çekti. Arınış paylaştığı mesajında 21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur ifadelerini kullandı. Haber, haber, politika. Bülent Arınç'tan Erdoğan'lı günlüğü paylaşın. Fotoğraf karesi dikkat çekti. Bülent Arınç'tan Erdoğan'lı günlüğü paylaşım Fotoğraf karesi dikkat çekti. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü için yayınladığı mesajdaki fotoğraf karesi dikkat çekti. Arınç paylaştığı mesajında 21 yıl önce bugün Türk siyasetine sağlam bir temel attı. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcut. Başkanı Bülent Arınç AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Ülüm'de olduğu bir fotoğrafla mesaj yayınladı. Arınç, yüzümüzü dönmemiz gereken. AK Parti'yi kuran kadroda yer alan Arınç, yayınladığı fotoğraflı mesajında bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur ifadelerine yer verdi. Arınç sosyal medya hesabından şunları söyledi. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların kol gezdiği, yasakların milletin göğsüne taş misali oturduğu günlerde bu düzene karşı kıyama duranların kurduğu AK Parti milletimizin umudu olmuştur. 21 yıl önce bugün Türk piyasetine sağlam bir temel attık. Bugün ihtiyacımız olan ve yüzümüzü dönmemiz gereken değerler bütünü de bu temelde mevcuttur. Umudumuzun 21. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Üstünlükmenden dökmenden başörtülük psikologlarla ilgili tartışma yaratan sözler, Danışanla empati kuramaz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dikkat seçim önerisi. Ana haber bülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 21. Yaklaşık 22-29'a kadar değerli yerler. Diğer haberimize geçiyoruz. Ve kritik maç başladı değerli dostlar. Ayrıntılar tarihhaber.com. Londra derbisi karıştı. Müthiş maç. 2-2 bitti değerli yenler Spor. Spor. İngiltere. Londra derbisi karıştı. Chelsea ile Tottenham yenişemedi. Londra derbisi karıştı. Chelsea ile Tottenham yenişemedi. Chelsea ile Tottenham'ın Stamford Grip'de teki Enfes mellosu 2-2 sona erdi. Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. İki ekibin teknik direktörleri Thomas Tuchel ve Antonio Conte maç sonunda kırmızı art gördü. Mücadele 2-2 berabere sona erdi. Chelsea'nin golleri 19. dakikada Kalidor Kornibaly ve 77. dakikada Reece James'ten gelirken, Tottenham'ın golleri ise 68. dakikada Hojkjelp ve 96 dakikada Hari Kale'den geldi. Conte ile Tuchel birbirine girdi. Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, 68. dakikada gelen beraberlik golünden sonra Chelsea kulübesine doğru sevincini yaşadı. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel bunun üzerine Conte'nin üzerine yürüdü. Maç sonrasında iki teknik direktör el sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi. Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-29'a kadar değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Cem Davran'ın acı günü bir tanem vefat etti dedi değerli dostlar. Ünlü oyuncu Cem Davran'ın acı günü yaşandı. Bir tane vefa sözüyle duyurdu. Ünlü oyuncu Cem Davran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla annesi Necmi Ayfer'de Davran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamasında canım annem, bir tane vefa't ifadene kullanan Cem Davran cenaze töreniyle ilgili de bilgi verdi. Magazin Magazin Güncel Ünlü oyuncu Cem Davran'ın acı günü bir tanem vefat etti sözleriyle duyurdu. Ünlü oyuncu Cem Davran'ın acı günü, bir tanem vefat etti sözleriyle duyurdu. Ünlü oyuncu Cem Davran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla annesi Naciye Ayfer Davran'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamasında canım anne. bir tanem vefat etti ifadelerini kullanan Cem Davran, cenaze töreniyle ilgili de bilgi verdi. Çok sayıda dizi sinema filmi ve tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu Cem Davran'ın annesi hayatını kaybetti. Davran, annesinin vefat haberini Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Ruhsar, Karakomik Filmler, Şaşı Felek Çıkmaz'ı, Babam Sınıfta Kaldı ve 8. Gün gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Cem Davran, annesi Naciye Ayfer Davran'ın hayatını kaybettiği paylaşımda canım anne, bir tanem vefat etti ifadelerini kullandı. Ünlü isim Annesini son yolculuğuna uğurlamak isteyen dostları için de cenaze töreni hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar. Nurlarda uyut raliçen. Davran paylaşımında canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için, yarın, 15 Ağustos pazartesi öğle namazına müteakip Zincirlikuyu camii ve mezarlığı. Nurlarda uyut raliçen, Naciye Ayfer davran ifadelerini kullandı. Ünlü isimlerden başsağlığı mesajları. Ünlü oyuncunun paylaşımını aralarında Emre Karaya, Yekta Kopan, Sol Gül Öden, Bezat Rumbuk, Kırmızı Gül gibi ünlü isimlerinde yer aldığı çok sayıda kişiden baş mesajları geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Marc Bartra'nın eşi Melisa Jimenez'den cesur pozlar. 41 yaşındaki simge sağından mayolu günaydın kozları. Mest etti. Tepki çeken hareket. Biraz edeyim. En çok aranan haberler. Anhaber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-29'a kadar değerli izleyenler ve maç golle başladı değerli izleyenler. Daha 4. dakikada Beşiktaş şu anda 1-0 önde değerli dostlar. Maçtan detaylar gelinimi de açıklayacağız değerli izleyenler. Diğer haberimize geçiyorum. Trabzonspor'da Vargas'ın transferini açıkladı değerli izleyenler. Bir dönem Barcelona forması giyen Mark Bartra Trabzonspor'da. Trabzonspor Real Betis forması giyen Mark Bartra resmi sözleşmeyi imza atmak için Trabzon'a getirdi. Bu hafta Şampiyonlar Ligi ilk maçında Feyenoord ile karşılaştığı hazırlanan Trabzonspor Real Betis'te oynayan Mark Bartra'yı transfer etti. Trabzonspor. Bir dönem Barcelona forması giyen Marc Bartra Trabzonspor'da. Bir dönem Barcelona forması giyen Marc Bartra Trabzonspor'da. Trabzonspor Real Betis forması giyen Marc Bartra'yı resmi sözleşmeyi imzalatmak için Trabzon'a getirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında FC Kopenhag ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, Real Betis'te oynayan Marc Bartra'yı transfer etti. Marc Bartra Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hazırlanan Trabzonspor'da scoper transferi mutlu sonuna bitti. Real Betis forması diyen Marc Bartra'yı açıklayan Gordon Mavidler büyük bir transfere imza atmış oldu. Coşkulu Karşılama Trabzonspor, Real Betis forması diyen Marc Bartra'yı resmi sözleşmeyi imzalatmak için Trabzon'a getirdi. URFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ilk maçında T.C. Kopenhag ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor, Real Betis'te oynayan Marc Bartra'yı transfer etti. İspanyol ekibi ve futbolcuyla prensipte anlaşan Bordo Mavili Külük, Yıldız oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım. İnanılmaz bir sevgi var. Böyle bir şey beklemiyordum. Bu sevgi beni çok mutlu etti. Dortmund ve Barcelona ile şampiyonlar liginde oynama fırsatı bulmuştu. Trabzonspor'un hem lig hem şampiyonlar ligi için hedefleri var. Çok mutluyum dedi. Trabzonspor Marci Bartra'yı açıkladı. Yıldız oyuncu yola çıktı bir Twitter.com/neewdt7dt5. Minecspor, Minecspor. August 14-2022. 4 milyon euro bonservis bedeli Fırtınmak, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euronun üzerinde bir ücret ödeyecek. Kupa koleksiyoneri Bartra Trabzonspor'un yeni yıldızı Marc Bartra'nın kupalarla dolu kariyeri göz kamaştırıyor. 2 x Şampiyonlar Ligi 5 x La Liga Bivex'in Vefa Süper Kupası, Bivex Almanya Kupası, 3x İspanya del Rey, 3x İspanya Süper Kupası, Bivex FIFA Dünya Kulübler Şampiyonası. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bizca'dan haber var. İzleyicilerimiz devam ediyor. Başak 22-29'a kadar değerli izleyenler ve yer haberimize geçelim öğretmenlerle ilgili Bakan Özer'e çağrı birlikte çözelim dedi. Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Özer'e öğretmenlerle ilgili çağrı gelin birlikte çözelim dedi. CHP'ye Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir paylaşım yaparak öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çağrıda bulundu. Sınavdan mülakattan daha makul çözümler var diyen Kılıçdaroğlu yine çağrı yapıyorum. Gelin birlikte çözelim bu işi ifadelerini kullandı. Ömer. Haber. Güncel. Kılıçlaroğlu'ndan Bakan Özel'e öğretmenlerle ilgili çağrı. Gelin birlikte çözelim. Kılıçlaroğlu'ndan Bakan öğretmenlerle ilgili çağrı. Gelin birlikte çözelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özel'e çağrıda bulundu. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var diyen Kılıçlaroğlu, yine çağrı yapıyor. Gelin birlikte çözelim bu işi ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta öğretmenlik kariyer basamakları sınavıyla ilgili yaptığı paylaşımla öğretmenlere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu bu kez Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Baş öğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslenen Kılıçlaroğlu gelin birlikte çözelim bu işi dedi. İşte detaylar. Daha makul çözümler var. Kılıçdaroğlu açıklamasında Milli Eğitim Bakanı özel sınav olmasın dedik sendikalar ayağa kalktı demiş sınavdan mülakattan daha makul çözümler var Elbet yine çağrı yapıyorum gelin birlikte çözelim bu işi öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini ifadelerini kullandık. Milli Eğitim Bakanı özel sınav olmasın dedik sendikalar ayağa kalktı demiş sınavdan Mülakattan daha vakıf çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum. Gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var. Böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini Kemal Kılıçdaroğlu, Kilif Ağustos 14, 2022. Bu sınava girmeyin demişti. Cdp lideri Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta yaptığı bir paylaşımında ise öğretmenlere seslenerek bu sınava girmeyin demişti. Kılıçlaroğlu paylaşımında öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha matur bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştı. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum. Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz. Bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçinden sonra birlikte, konuşarak, buluruz ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçlaroğlu öğretmenlere seslendi. Bu sınava girmeyin. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-29'da kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Az Yıldırım ile Dursun Özbek konuştu değerli izleyenler. Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek e, buluştu. Sosyal medyada beğeni rekoru kırıldı. Dağıtlı Başkanı Dursun Özbek ve Bahçin Eski Başkanı Az Yıldırım. Skor. Skor. Denel Banci. Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek buluştu. Sosyal medyada beğeni rekoru. Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek buluştu. Sosyal medyada beğeni rekoru. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile bir davette buluştu. Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek, İstanbul Said Halim Paşa yalısında düzenlenen, Habertürk'ün iki ekran yüzü olan Kınar Erbaş ile Mehmet Ali Ersoy'un düğününde bir araya geldiler. Sosyal medyada gündem oldu. 2000'in çekildiği bu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlık tarafından beğenilen o kareye binlerce beğeni geldi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Acun Uyucalı'dan bir transfer daha. Bana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.29'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün polisten kaçarken dehşeti yaşadı. Virajı alamayınca o anları kameraya bakın nasıl yansın. Çekya'da radara yakalanan motosiklet sürücüsü polis kovalama arasında takla attı. Çekya'da saatte 186 km hızla radara yakalanan motosiklet sürücüsü ile polis arasında yaşanan kovalama arasında 245 km hızla ulaşan motosiklet sürücüsü vilajı alamayarak takla attı. Haber. Haber. Dünya. Çekya'da radara yakalanan motosiklet sürücüsü polis kovalamacasında takla attı. Çeklada radara yakalanan motosiklet sürücüsü polis kovalamacasında takla attı. Çeklada saatte 186 km hızla radara yakalanan motosiklet sürücüsü ile polis arasında yaşanan kovalamacada 245 km hıza ulaşan motosiklet sürücüsü viraja alamayarak takla attı da 35 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü diye bir otoyolu Risposco bölgesinde saatte 186 km hızla giderken otoyol devriyesinin radarına yakalandı. Polis'in dur uyarılarını dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ile yaşanan kol alamaca sırasında saatte 245 km hıza ulaşan sürücü daha sonra virajı alamayarak yol kenarında bulunan çimenlik alana girdik ve takla attı. Polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Birçok suçtan ceza aldı. Yapılan kontrollerin ardından hastaneden çıkarılan sürücüye polis tarafından hız sınırını aşmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sinyal vermeden tehlikeli şekilde şerit değiştirmek, şerit değiştirmenin yasak olduğu bölümde şerit değiştirmek, polisin dur emrini uymamak, motorsikletin araç muayenesinin olmaması, motosiklet sigortasının bulunmaması, trafik kazasına neden olmak ve yanlış yerleştirilmiş ve okunmayan plaka nedeniyle işlem yapıldı. Polis sözcüsü Pavel Swab tarafından yapılan açıklamada, motosiklet sürücüsü otoyol devriyesinin radarına çok yüksek hızla yakalandı ve sonrasında kaçmaya çalıştı. Muhtemelen ehliyeti olmadığı için kaçmak istedi. Sonrasında durmak isterken virajı alamayarak kaza yaptı. Sağlık durumu iyi fakat diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmaktan ve daha birçok sebepten dolayı hakkında cezai işlem yapılacak denildi. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 11 kere Türk bayrağını Çek saldırı. Sosyal medyadan paylaştık. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20 geldiği babası kazada öldü. Sakinleşirmek için çikolata ve berritler değerli izlenmiş. Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otobülleri yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kurduya dönen araçta sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün 3 yaşındaki olduğu ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Köylüler babası evlat ve çocuğu sakinleştirmek için Çikolata ve yürek burkan olanlar ise Sabine Sari kameralara bakın nasıl yansıdı. Haber Haber Yaşam Yürek burkan görüntü Kazada babası ölen küçük çocuğa çikolata verip sakinleştirmeye çalıştılar. Yürek burkan görüntü Kazada babası ölen küçük çocuğa çikolata verip sakinleştirmeye çalıştılar. Konya'da fedi bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobiliyle yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Burdaya dönen araçta sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün 3 yaşındaki oğlu ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çevredekiler, babası vefat eden çocuğun sakinleştirmek için çikolata verdi. Yürek burkan o anlar ise saniye saniye kaydedildi. Konya'da, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtuğu Kazada sürücü Neşar Cem üstünde hayatını kaybetti. Eşi Gizem Seçil üstünde 13 yaşındaki Uras Ege üstünde ve teyzesi Serpil Yandaş yaralandı. Yaralanan Uras Ege'ye çevredekilerce çikolata verilip, sakinleştirilmeye çalışıldı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya Adana Karayolu'nun 18. kilometresinde meydana geldi. Yaşar Cem Üstündağ yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü Yaşar Cem Üstündağ yaşamını yitirirken, otomobildeki gizem Seçil üstünde oğlu burası diye üstünde ve teyzesi Serpil Yandaş yaralandı. Mini ruhusa çikolata verdiler. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Serpil Yandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılı, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralı milik ruhus yerine ise çevredekiler çikolata verilin sakin tutulmaya çalışıldı. Yaralılar Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü üstünden cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. Diğer yandan devam ediyor. Yaklaşık 22 Cesedi makineden güçlükle çıkartıldı, feci şekilde cam verdi değerli izleyenler. Karaburmaş'ın 12 Şubat ilçesi feci bir olay meydana geldi. Budayı tarlasında hasat yapan bir çiftçi dengesini kaybedip patoz makinesine düştü. Makine içinde feci şekilde cam veren çiftçinin cesedi uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Haber. Haber. Yaşam. Korkunç olay, patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi. Korkunç olay, patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi fedi bir olay meydana geldi. dayı tarlasında hasat yapan bir çiftçi, dengesini kaybedip patoz makinesine düştü. Makine içinde feci şekilde can veren çiftçinin cesedi uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Maraş'ta hasat yaparken patoz makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti. Gece olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Dengesini kaybetti, sonrası korkulmuş. Edinilen bilgiye göre olay, 12 Şubat ilçesi Hacı mahallesinde meydana geldi. Çiftçi Menderes Karakuzuk, 51, ekilen araziyle hasat yapmak için tarlaya gitti. Buday saplarının patoz makinesini atan Karakuzuk, 50'inde bulunan çadır içerisinde kalan huray saplarının kalıntılarını patoz makinasına attığı sırada çadırın patozun içerisindeki çarp sistemine takılması sonucu dengesini kaybederek içerisine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası çiftçi karakuzunun hayatını kaybettiği belirlendi. Makineden çıkarılan ceset, otopsi için mor götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İlliyat. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yürek Furkan Gönülcük. Ana haber bülkemiz devam ediyor. Yaklaşık 22-29'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyor. Birisinin yaşı sekiz yeri ise dokuz. Tüfekle oyun kötü sonuna bitti değerli izleyenler. Karamanmaraş'ta kan donduran bir olay yaşandı. Dokuz yaşında bir çocuk tüfekle oynarken sekiz yaşındaki kuzenin ölümüne neden oldu. gelen olayla ilgili soruşturmanın başlatıldı bildirildi. İşte haberin detayları. Haber. Haber. Yaşam. Birisinin yaşı sekiz. Diğerinin 9 tüfekle oyun feci sonuna bitti. Birisinin yaşı 8, diğerinin 9 tüfekle oyun feci sonuna bitti. Kahramanmaraş'ta kan donduran bir olay yaşandı. 9 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 8 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu. Elbistan ilçesinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. İşte haberin detayları. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 8 yaşındaki Alaattin Kaya, Av ile oyun oynayan 9 yaşındaki kuzeni de tarafından başından vurularak yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre be, evde bulunan ruhsatsız av ile oyun oynadığı sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar ise kuzeni Alaattin Kaya'nın başına isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrol detalişsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Ağa Attı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DDA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yürek burkan görür. Kazada babası öle... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22... Ve müthiş müthiş bir gol daha meydana geldi değerli yani Alanyaspor Beşiktaş maçında şu anda durum 2-0'a denk geldi. İlk gol 3. dakikada Giorgius'un öncedoğu ve 21. dakikada Sali Uçar şu an durumu 2-0'a getirdi. Ve maçta 22. dakika oynandı kimse ne olduğunu anlayamadı. Henüz 3. dakikada bu sezon bir ilk yaşandı değerli izleyenler. Alanyaspor Beşiktaş maçında bu sezon bir ilk yaşandı. Bortos'un müthiş asisti ve Nonkan'ın golü. Süper Lig'deki ikinci hafta maçını Alanyaspor'a Beşiktaş 3 puan mücadelesi verdi. Alanyaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı gelenek 2-2 yapmak istiyordu. Siyah beyazlı karşılaşmanın henüz 3. dakikasında golü buldu ve Sedol'un en erken golüne imza atmış olduk. Spor. Spor, Beşiktaş Alanya Spor-Beşiktaş maçında bu sezon bir ilk yaşandı. Ben Corsten müthiş asistik ve golü. Alanya Spor-Beşiktaş maçında bu sezon bir ilk yaşandı. Ben Corsten müthiş asistik ve golü. Süper Lig'de ikinci hafta maçında Alanya Spor ile Beşiktaş 3 puan mücadelesi verdi. Alanya Spor kendi sahasında Beşiktaş'ı yenerek 2'de 2 yapmak istiyordu. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın henüz 3. dakikasında golü buldu ve sezonun en erken golüne imza atmış oldu. Georges Kevin Kolları Süper Lig'de ikinci hafta heyecanında Alanya Spor ile Beşiktaş üç puan mücadelesi verdi. Alanya Spor kendi sahasında Beşiktaş'ı yenerek taraftarını mutlu etmek istiyordu. Beşiktaş'ın karşılaşmanın henüz başında bulduğu gol bütün planları bozdu. Bu sezon bir ilk yaşandı. Beşiktaş'ın 3. dakikada attığı gol bu sezon bir ilk yaşattı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Enforst'ın müthiş asistini gole çeviren Kudo, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gole imza attı. Görüntüler Belsports'tan alınmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Maaşı gündem oldu. Park dudak uçuklattı utanın. Talih kuşu oldu. T-Bahçe'ye transfer de g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 İlmeyen kavga üçüncü kez birbirlerine girdiler. Her şey, her şey bir çeyrek altın yüzünden başladı. Koca elinde iki ay önce bir kişinin hayatını kaybetti. Takı kavgasının tarafları yine kavgaya tutuştu. Ben sana yarım taktım sen niye bana çeyrek taktım meselesi yüzünden çıkan kavgada. Taraflar bayramda da birbirine girmişti. Acileler arasında çıkan üçüncü kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırırken onlar saniye ve bakın nasıl yalnızsınız. Haber. Haber. Yaşam. Her şey bir çeyrek altın yüzünden başladı. Kavga bitmiyor. Üçüncü kez birbirlerine girdiler. Her şey bir çeyrek altın yüzünden başladı. Kavga bitmiyor. Üçüncü kez birbirlerine girdiler. Koca evi de iki ay önce bir kişinin hayatını kaybettiği takı kavgasının tarafları yine kavgaya tutuştu. Ben sana yarım taktım. Sen niye bana çeyrek taktın? meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflar bayramda da birbirine girmişti. Aileler arasında çıkan üçüncü kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kocaeli'deki iki ailenin takı kavgası bitmek bilmiyor. Çıkan ilk kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından aileler üçüncü kez birbirine girdi. Akraba olan iki aile arasındaki devşete düşüren olayların ilki 19 Haziran'da meydana gelmişti. Aileler arasında ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyvet taktın, meselesi yüzünden kavga çıkmıştı ve kavgada 42 yaşındaki Gülten Çencan silahla vurularak yaşamını yitirmişti. Bir sonraki olay ise geçtiğimiz ay ailelerin bayram ziyareti nedeniyle bir araya gelmesi sonrası yaşanmış ve kavga çıkmıştı. Son olarak aileler yeniden kavga etti. İşte detaylar. Birbirlerine sopalarla saldırdılar. Olay... Körtez ilçesi Esentepe mahallesi Yaşar Doğur Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son iki gündür iki aile arasında kavgalar sürüyor. Bir araya gelen aileler, birbirlerine sopalarla saldırdı. Gitgide büyüyen kavganın üzerine etraftaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İrbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anları, vatandaş kameralarına saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlle ben sana yarım taktım. Sen niye bana çeyrek taktın? Meselesi cinayette sonlanmıştı. Aynı aileler bu kez bayramda. Bir polis yaralı, gözaltılar var. En çok aranan haberler. Diğer haberimize geçiyoruz. Oyekya polisi alarma geçirdi. Eğer yakalayabilirsek diye dediler değerli izleyenler. Çekya'da Formula 2 yarış arabasıyla Orta Bohemia D4 otoyolunda hız yapan sürücü ortalığı birbirine kattı. Çekya polisi ise trafiği tehlikeye atan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri sürücüyü yakalayabilme yakalayabildikleri takdirde 5.000 ila 10.000 çek e, korunası ceza keseceklerini söyledi. Ülkede 2019 yılında benzer bir araç otoyolda kazaya sebebiyet vermişti. Haber. Haber. Gülcel. Polisi alarma geçiren olan. Çekilada Formula 2 arabasıyla yola çıktı. Polisi alarma geçiren olan. Çekilada Formula 2 yarış arabasıyla Orta Bohemia D4 otoyolunda hız yapan sürücü ortalığı birbirine kattı. Çeker polisi ise trafiği tehlikeye atan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı. Polis yetkilisi sürücüyü yakalayabildikleri takdirde 5000 ile 10.000 çek korunası ceza keseceklerini söyledi. Ülkede 2019 yılında da benzer bir araç otoyolda kazaya sebebiyet vermişti. Çeker'in Orta Bohemia D4 otoyolunda bir sürücü, Formula 2 yarışlarında kullanılan dağlara marka yarış arabasıyla görüntülendi. Trafiği tehlikeye atan sürücüyü bulmak için polis alarma geçti. Trafiğe çıkması yasak. Trafiği tehlikeye atan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlatan polis, sürücünün 2019 yılında benzer bir araçla otoyola çıkan aynı sürücü olduğunu düşünüyor. Orta Bohemia polis sözcüsü Vastasuj Hankova yaptığı açıklamada, Yarış arabası ile ilgili henüz bir işlem başlatmadık fakat bu işe göre bunun 2019 yılındaki sürücü olduğunu düşünüyoruz. Bu araçların tepkiye çıkması yasaktır. Ayrıca plakaları ve sinyal lambaları bulunmuyor. Eğer sürücüyü yakalayabilirsek 5000 ile 10 bin çek korunası, yaklaşık 200 ila 400 euro para cezası ve 6 aydan 1 yıla kadar ehliyete el koyma cezası ile cezalandırılacaktır. Diye. Benzer bir araç kazaya karışmıştı. Çekiada 2019 yılında benzer bir araçla otoyola çıkan ve kazaya sebebiyet veren sürücünün, kullandığı araç daha sonra park edilmiş halde bulunmuştu. Kaza nedeniyle mahkemeye çıkarılan 45 yaşındaki araç sahibi, aracı kullanmadığını söyleyerek suçlamaları reddetmişti. Sürücünün mevcut görüntülerde kask takması nedeniyle kimliği tespit edilememesi nedeniyle mahkeme, delil yetersizliğinden aracın sahibini serbest bırakmıştı. İlla Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılıçları onundan bakan özeri öğretmenlerle ilgili çağırdı. Gelin birlikte çözelim. Sosyal medya, şiddet görmediğini söyleyen genç kızı konuşuyor. Turistin ihbarıyla gittiler. Bunun içindeki görüntü hüzne doğdu. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Yelik. oldu durum Alanya, Alanya deplasmanı şu anda evet herhalde iptal oldu değerli izleyenler evet, 3-0 oldu ve 31. dakikada penaltıdan Rahit Cezal 3-0 yaptı durumu değerli izleyenler ve maçta 34. dakika oynanmış İngiltere karıştı oyuncular değil hocalar kırmızı kart gördü değerli izleyenler. Antonio Conte ve Thomas Tuchel arasındaki gerginliklerin damga vurdu. Chelsea ile Tottenham arasındaki derbi 2-2 sona erdi. İngiltere. Elsia Tottenham maçı karıştı. İki hoca da kırmızı kart gördü. Elsia Tottenham maçı karıştı. İki hoca da kırmızı kart gördü. Antonio Conte ve Thomas Tuchel arasındaki gerginliklerin damga vurduğu Chelsea ile Tottenham arasındaki derbi 2-2 sona erdi. Maç sonrasında iki teknik direktör en sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi. Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti. Premier ligin ikinci haftasında ilk hafta maçlarını kazanan Chelsea ile Tottenham, Stamford Ligue'de karşı karşıya geldi. Tottenham'ın golü sonrası yedek kulübesine doğru sevinç gösterisi yapan Tottenham'ın hocası Antonio Conte, tartışmalara neden oldu. Conte ile Chelsea'nin menajeri Thomas Tuchel arasında gerginlik yaşandı. İkisi de kırmızı kart gördü. Bitiş düğünün ardından Antonio Conte, Tokalaşırken evliliğinin sıkıplı rakmaması ve konuşması üzerine Thomas üstüne yürüdü. Teknik heyetler ikiliyi zor ayırdı. Jonte ve Tuchel ikilisi kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından iki takım da dört el puana yükseldi. Chelsea, gelecek hafta Leeds United'da konuk olacak. Tottenham ise evinde olgusu ağırlayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Londra derbisi karıştı. Müthiş maç 2-2 bitti. Tarih tuşu kunduk. T bahçeye transferde Geyser aykıya at. Ve diğer Oktay Kaynarcan'ın oynadığı dizinin setindeydi, son hal dikkat çekti, çok değişmiş değerli izleyenler. Oyuncu Oktay Kaynarcan'ın baş önünde olduğu Ben cihana Sığamam dizisinde setinde ünlü bir konuk vardı. Dizinin yönetmeni Onur Tan, bir süredir gözlerden uzak yaşayan Özgü Namal'ın ziyaretiyle mutlu oldu. Namal ile pozunu paylaşan yönetmene beğeni yardı, aynı zamanda güzel oyuncu Namal'ın beyazlaşan saçlara gözlerden kaçmıştı. Özgür Namal, Oktay Kaynarcan'ın oynadığı dizinin setine gitti. Beyaz saçları dikkat çekti. Özgür Namal, Oktay Kaynarcan'ın oynadığı dizinin setine gitti. Beyaz saçları dikkat çekti. Oyuncu Oktay Kaynarcan'ın başrolünde olduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin setinde ünlü bir konuk vardı. Dizinin yönetmeni Onur Tan, bir süredir gözlerden uzak yaşayan Özgür Namal'ın ziyaretiyle mutlu oldu. Namal ve pozunu paylaşan yönetmene beğeni adı. Aynı zamanda güzel oyuncu Namal'ın beyazlayan saçları da gözlerden kaçmadı. Oktay Aynarcı, Emre Özkan, Benim Akif, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever gibi isimlerin rol aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri sürüyor. Onur Tan'ın yönettiği dizinin setine gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Özgür Namal ziyaretçi oldu. Nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oralı 2020 yılında henüz 53 yaşındayken kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgün Namal çocuklarıyla birlikte gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti. Gelen teklifleri geri çeviren oyuncu geçtiğimiz günlerde bu durumda kameraların kendisini çekmesine de tepki göstermişti. Özgün Namal son hali. Özgün Namal set ziyaretine gidince yeniden gündem oldu. Onun tam paylaşımına tam yalnız kaldığını düşünür, çok yorulur, güçsüz düşersin. Bir anda bedenini güç vahşeden, umutsuzluğa kapıldığında kalbinde yaşama sevinci yaratan dostların, güzel arkadaşların ziyaretine gelir. İyi ki varsınız. Notunu düştü. Özgün Namal'ın son halini görenler bir hayli şaşırdı. Beyazlamış saçları dikkat çeken güzel oyuncu hakkında ne kadar değişmiş, ne olmuş Özgür'e, keşke setlere dönse, hala çok güzel yorumları yapıldı. Anasay dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20-29'a kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. O saldırıyı eleştiren Dünya Cönlü isme Teddik geldi. Merak etme sıra sende dedim İngiliz yazar Salman Rushdie'nin ABD'de bıçaklı saldırıya uğramasını eleştiren Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling önmle tetikledi. İngiliz yazar Rowling, Rushdie'nin saldırıya uğramasını eleştirerek sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda korkunç bir haber. Şu anda çok berbat ediyorum. İyi olmasını dileyen ifadelerini kullan. Bir Twitter kullanıcısı ise Rowling taben merak etme sıra sende Magazin. Magazin Güncel Salman Güçlü saldırısını eleştiren Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling tehdit edildi. Salman Güçlü saldırısını eleştiren Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling tehdit edildi. İngiliz yazar Salman Rushdie'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde bıçaklı saldırıya uğramasını eleştiren Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling ölümüne tehdit edildi. İngiliz yazar Rowling, Rushdie'nin saldırıya uğramasını eleştirerek sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, Korkunç bir haber. Şu anda çok berbat hissediyorum. İyi olmasını sağlayın ifadelerini kullandım. Bir Twitter kullanıcısı ise Rowling'e hitaben, merak etme sıra sende yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde katıldığı bir konferans sırasında bıçaklı saldırıya uğramasına tepki gösteren dünyaca ünlü fantastik roman serisi Harry Potter'ın kalemi alan İngiliz yazar J.K. Rowling ölüm tehdidi aldı. Merak etme sıra sende Rowling'in korkunç bir haber Şu anda çok berbat hissediyorum İyi olmasını sağlayın paylaşımı üzerine Meğer Asık Asiz isimli bir Twitter kullanıcısı Rowling'e hitaben Merak etme sıra sende yanıtını verdi Rolling şahımızdan gelen tehditler mesajları Sosyal medya hesabından paylaşarak Polisin bu tehditlere yanıt vereceğini söyledi Polis tarafından yapılan açıklamada ''Çevrim bir tehdit yapıldığına da bir rapor aldık ve memurlar soruşturma yürütüyor.'' denildi. Meğer Asif Asis adlı Twitter kullanıcısının aynı zamanda rüştüyi bıçaklayan saldırdığını öven mesajlar da yayınlandığı ifade edilerek, daha sonra ise Rowling'e gönderdiği tehdit mesajını kaldırdığı aktarıldı. İngiliz yazar Rowling, 1997 yılında yazdığı Harry Potter kitap serisiyle tanınıyor. 57 yaşındaki Rowling'in 7 serilik Harry Potter kitabı aynı zamanda film serisi olarak da dünya çapında en popüler eserler arasında yer alıyor. Arnel Brostan Kınamı Rowling'in Harry Potter kitap serisini filmleştiren prodüksiyon şirketi Arnel Bros. Discovery, WBD, tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, yazara yönelik tehditlerin şiddetle kınandığı ifade edilerek, onun ve fikirlerini cesurca ifade eden tüm yazarların yanındayız. WBD, ifade özgürlüğüne, barışçıl söyleme ve kamusal alanda görüşlerini bildirenleri desteklemeye inanıyoruz dedi. İlla ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Marc Bartra'nın eşi Melissa Jimenez'den cesur pozlar. E değerli izleyenler bu haberimize birlikte haber biten sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle iyi akşamlar diye soruyorum.